Herkese merhaba Tol Özbek ben. Almanya insansız hava araçlarında Türkiye'yi kıskanıyor mu? Tabii böyle bir ironi cümlesiyle videoyu açtım size. Çünkü bu hafta Almanya'nın tam 800 milyon euro harcadığı Global Hawk, Amerikalıların en önemli İHA sistemlerinden biri, ondan geliştirilecek Euro Hawk, İHA sisteminin ne olacağı belli oldu. Açıkçası proje çok uzun yıllar önce iptal edilmişti ama elde kalmış bir test insansız hava aracı ve bir de kontrol merkezi vardı. Bunların Berlin'de bulunan Askeri müzeye kaldırılması ve burada sergilenme kararı alındı. Peki Almanya 800 milyon euro harcayıp neden bu insansız hava aracı projesini iptal etti? Neler yaşandı buna bakacağız. Biraz da Global Halk'ı birlikte tanımaya çalışacağız. İHA ile ilgili videomuz sadece Alman Euro halkla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir İHA sistemi dünya rekoru kırdı sınıfında. Vanilya olarak adlandırılan bu İHA sistemi 8 günden uzun süre havada kaldı. Sadece rekor bununla da geçerli değil. Bir başka Avrupalı havacılık devi Airbus'un geliştirdiği Zephyr olarak adlandırılan ve çok hafif bir İHA sistemi Zephyr. Bu İHA sistemi de irtifa rekoru kırdı. İşte bu videomuzda İHA'larla ilgili dünyadaki gelişmelere birlikte bakıyoruz. Türkiye insansız hava araçları konusunda son yıllarda çok hızlı adımlar attı ve kendi teknolojisini, kendi savaş doktrinini oluşturan çok önemli bir yere geldi. Neden bu noktaya geldik? Birincisi başta Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra İsrail ile yaşanan İHA konusundaki sıkıntılar, bölgenin artan istihbarat, görüntü alma ihtiyaçları ve arkasından da İHA'ların... SİHA konseptine geçmesi yani silahlı birer platform haline gelmesi konusundaki Türkiye'nin ihtiyaçları büyüktü. Biraz da mecburiyetten alamadığımız İHA'larla başlayan bu süreç bugün Türkiye'yi önemli bir İHA üreticisi ve ihracatçısı durumuna getirmiş durumda. Peki Avrupa'da işler nasıl gidiyor? Gündemde tabi Almanya'nın yaşadığı büyük bir İHA fiyaskosu söz konusu. Almanya'nın uzun yıllar... İstihbarat amaçlı kullandığı uçaklardan biri de Fransız Dason'un imal ettiği Atlantik olarak adlandırılan deniz karakol uçaklarıydı. Bu uçakların sahip olduğu özel ekipmanlarla elektronik ve sinyal anlamında da istihbarat gerçekleştiriliyordu. Fakat daha 2000'lerin ikinci yarısında başlayan bir çalışma ile bu Atlantik uçaklarının Global Hawk olarak adlandırılan Amerika'daki RQ-4'lerin bir Avrupa modeliyle değiştirilmesi, bu hava araçlarının Almanya'da üretilmesi ve filonun insanlı uçaklardan insansız hava araçlarına çevrilmesiyle ilgili bir proje başlatıldı ve bu proje ile de ilgili olarak Alman hükümeti imalatçı bu RQ-4 yani Global Hawk'ların üreticisi Northrop Grumman'la bir anlaşma yaptı. Daha önceki videolarımızda Global Hawk'ı size tanıtmıştım. Hatta Global Hawk'lardan biri İran tarafından sınır ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülmüştü. Bu yaklaşımda Amerika ile İran'ı çok sıcak günlerin yaşamasına neden olmuş. Baya bir sansasyon çıkmıştı bunlarla ilgili. Ee, ve bu gerçekten çok gelişmiş. Almanya, Almanya gibi Amerika'nın sadece çok yakın olduğu istihbarat paylaşımı yaptığı ülkelere verilen bir teknolojiye sahip bir hava aracı. Jet motorlu çok uzun saatler havada kalabiliyor, yüksek istihbarat özelliklerine sahip çeşitli işte sensörler, özel kamera sistemleri taşıyor ve yüksek irtifadan bu tür istihbarat uçuşlarını gerçekleştiriyor. Biraz önce belirttiğim gibi Almanya bu sistemi almak üzere düğmeye basarak RQ4E olarak adlandırılan model için çalışmalara başladı. Projeyle ilgili olarak Almanya toplam 5 adet uçak alımı planlamıştı. Bu uçaklar Almanya'da üretilecekti ve birçok aviyonik sistem, istihbarat sistemleri de Airbus tarafından geliştirilerek bu Global Hawk konseptinin içine yerleştirilecekti. Çalışmalar 2009 yılında başladı ve ilk prototip imal edildi. Ancak ilk prototipin testlere çıkmasıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Çünkü Avrupa'nın hava trafiği kısıtlı bir alan içerisinde çok yoğun. Hava üsütlerinin hemen yakınlarında sivil havalimanları var veya birbirinin içine girmiş genel havacı için kullanılan çok sayıda meydan ve çok yoğun bir hava trafiği var. Örneğin işte İngiltere hava sahası, Fransa, Almanya bu konuda e, havacılık tabirinde konuşursak pik yapmış noktalar bir türlü bu Global Hawk'ın test uçuşlarına uluslararası otoritelerden izin gelmedi. Avrupa'nın e, uçuş emniyet ajansı oranın sivil havacılık otoritesi EASA Global Hawk'ın bu kadar yoğun bir trafikte test edilemeyeceği bilgisini vererek e, bu projeye çok önemli bir ket vurdu. Tabii ki projeyle ilgili alınamayan uçuş izinleri sonrasında başka başka konularda devreye girmeye başladı. Bunun başında da mali konular geliyordu. Almanya neden bu 5 uçak için 800 milyon euro gibi çok ciddi bir e, maliyetin altına giriyor, neden NATO girmiyor veya diğer müttefik ülkelerle oluşturulacak ortak bir konsorsiyumla bunların çalışmaları yapılabilir mi veya çok daha ucuza pervaneli sistemler alınabilir mi, kiralanabilir mi gibi tartışmalar yaşanmaya başladı. Sonunda da Eurohawk olarak adlandırılan bu proje 2013 yılında açıklanan karar ile iptal edildi. Tabii ki çok ciddi bir para harcanmıştı. Bunların ne olacağı tartışılmaya başlandı. Airbus'un geliştirdiği özel bu elektronik ve sinyal istihbaratında kullanılan sensörler, özel sistemler alınarak başka hava araçlarında kullanılmak üzere buraya yönlendirildi. Bu projenin yaklaşık 300 milyon dolarlık tarafı kurtarılmış oldu. Bunun yanı sıra RQ4 serisi için üretilmiş işte kanat, gövde parçaları, yedek parçalar, motor gibi konularda NATO bünyesinde kurulan özel birliğe aktarıldı. Yani Almanya kurtarabildiği kadar parayı buradan kurtarmak için elinde elinden geleni yaptı. Sonuçta da videonun başında belirttiğim gibi elde bir gövde ve kontrol merkezi kaldı. Bunlar da önümüzdeki günlerde Berlin'deki askeri müzeye aktarılacak. Ve 2022'den itibaren bu dünyanın en pahalı insansız hava araçlarından biri olan Global Hawk'ın Avrupa versiyonu Euro Hawk. E, müzeyi ziyaret edenler tarafından da görülebilecek, incelenebilecek. Umarım bir gün yolun Berlin'e düşer ve bu müzeyi gezeriz. Bu Global Hauke'da görme imkanına kavuşmuş oluruz. Şimdi Almanya neden başarısız oldu bu projeyle ilgili, Almanya bizi kıskanıyor mu konusuna tekrar gelelim. Biraz önce de belirttiğim gibi bu proje için çok ciddi paralar harcandı ve maliyetler her zaman özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi tartışılıyor. Savunma bütçeleri çok şeffaf. Bunlarla ilgili kamuoyunda bilgilendirme yapılıyor. Sonuçta Almanya'nın askeri anlamda çok ciddi bir iddiası yok. Çok büyük operasyonlara katılmıyor. İşte etrafındaki ülkelerde savaş olmuyor. Terör olmuyor. Bu yüzden de bu kadar bu parayı buraya harcamak mantıklı mı? Soru işaretini yanında getiriyor. Ve tabii ki bu da bir tartışma getiriyor. Sonrasında anlatırsam size NATO'nun Erken uyarı avaks olarak adlandırılan ortak bir filosu olduğu, olduğu gibi geçtiğimiz yıllarda da Global Hawk'lardan oluşan bir filo kurdu NATO. Ee, buraya bu büyük yapı içerisine bu tür malzemenin insansız hava araçlarının aktarılması da operasyonun maliyetlerini düşürmek açısından da Önemli bir adım oluyor. Almanya'nın haklı olarak bunu seçmesi gayet mantıklı. Diğer taraftan Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman işte Türkiye uzun yıllar İHA sistemleri alamadı. Bu Türkiye için terörle mücadelede elzem bir e, konu olduğu için kendi geliştirmeye başladı. Kendi bir teknoloji geliştirdi. Bunlar e, Türkiye'deki iç güvenlik operasyonlarında, sınır ötesi operasyonlarında başarıyla test edildi. Elde edilen tecrübelerde yansıtıldı. Sonrasında ise işte Libya'da bir bakıyorsunuz ikinci Dağlık Karabağ Savaşında gibi buralarda sahada denenmeye başladı, kendini ispat etmiş sistem yerli mühimmat ve ekipmanlar da bu tür ihaların mükemmelleşmesinde çok önemli bir adım oldu ve arkasından da zaten şimdi bugün bir bakıyorsunuz Afrika'da Fas, Nijerya, Etiyopya. TB2 alıyor, Azerbaycan'da hizmette, Katar'da hizmette, Ukrayna'da hizmette Polonya TB2'lerin önemli bir kullanıcısı olacak ve giderek ihracat başarısını Baykar devam ettiriyor. Sadece TB2 ile de değil Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka tarafından geliştirilen Anka ki sınıfının çok çok iyi bir insansız hava aracı sistemi şeytanın bacağını adeta kırdı ilk ihracat Tunus'a gerçekleştirildi ve Ankalar e, deniz yoluyla Tunus'a ulaşmış durumda. Zaten ekiplerin eğitimleri Ankara'da TUSAŞ tesislerinde tamamlanmıştı. Bu da Anka'nın ihracatı için çok önemli bir adım. Sonrasında Aksungur ve Anka konusunda Endonezya'da atılmış adımlar var. Muhtemel bunların da detaylarını önümüzdeki günlerde durmaya başlayacağız ve Türk İnsansız Hava Aracı sistemi de dünyada yeni bir konsept olarak kendini operasyonlarda kanıtlamış. Uygun fiyatı Teknik özellikleri ve Türkiye'nin uluslararası anlamda da açılan çok önemli uzanan bir eli haline gelecek gibi duruyor. Avrupalılar tabi Türkiye gibi ihtiyaçlar duymadıkları için bir taraftan da insansız hava aracı konseptleri sürekli geliştiği için bu konuyla ilgili farklı farklı adımlar atıyorlar ama bu konudaki İHA adımları bir türlü hayata geçmiyor. Avrupalılar biraz çok uluslu, farklı farklı konsorsiyumlar, Yüksek bedeller derken bu projeleri hayata geçirmekte zorlandığını ifade etmek isterim. İptal edilen Avrupa insansız hava aracı projeleri arasında en ilginçlerinden biri o zaman EADS üzerinden yürüyen yani Airbus'un ana şirketi üzerinden yürüyen Telerion olarak adlandırılan bir projeydi. Talaryon Projesi'ne Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o zamanki adıyla de ortaktı. Çift jet motorlu oldukça büyük bir insansız hava aracı geliştirilmek üzere 2010'ların başında ortak adım atılmıştı ama bu proje yürümedi. Türkiye akıllı bir şekilde erken çıktı bu projeden onun yerine kendi projesini TUSAŞ üzerinden ANKA'yı geliştirdi ve gayet başarılı oldu. Avrupa tabi bunu yönetemedi ama ikinci bir proje geldi. Bu da 2019 yılında açıklanan Euro Drone olarak adlandırılan projeydi. Bugüne kadar 115 milyon euro yatırıldı bu projeye. Hedef 2029'da teslimatların başlanması. Sonuçta çift turboprop motorlu 30 metre kanat açıklığına sahip devasa bir İHA sistemi ama... Hani ne kadar hızlı adım atacaklar ne kadar hızlı gelişecek işte Fransa Almanya gibi Avrupa ülkeleri bu projeye ortak nasıl burayı nereye götürecekler ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bu konuda elinizi çabuk tutmadığınız zaman teknoloji çok hızlı ilerliyor alacağınız işte sensörler kameraların özellikleri gelişiyor bazen hafifliyorlar o yüzden çok kısa sürede adım atmak bunları hayata geçirmek büyük önem taşıyor aynı zamanda tasarladığınız bir hava aracında sürekli geliştirmek zorundasınız. İşte ilk yapılan TB2'ye, ilk yapılan Anka'ya baktığınız zaman o yapılar bugün çok çok iyi bir şekilde geleceğe doğru evrilmiş durumda. İşte üzerlerinde sat mantanları var. Motorların güçleri artıyor. Yerli motor opsiyonu çıkıyor. Yerli kamera opsiyonları yerleştiriliyor. Zaten hatırlanan mühimmatlar TÜBİTAKSAK'e geliştiriyor. Roketsan yapıyor. Burada da çok çok önemli sayfalar açıyor. Yani elinizi Hızlı tutamadığınız zaman gördüğünüz üzere 800 milyon euronuz bir anda buharlaşıyor ve elde var. Sıfır durumuna geçebiliyorsunuz. Gelelim rekor kıran insansız hava araçlarına. Videonun başında belirttiğim gibi bunlardan birincisi Vanilya Aircraft. Vanilya uçak şirketini geliştirdiği aynı adı taşıyan Vanilya adlı çok basit bir İHA sistemi diyorum ama görüntü çok basit. Özellikler ve performans açısından gerçekten Havacılığın sınırlarını zorladı bu hiya. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da hava kuvvetleri tarafından yapılan testte bu hava aracı 8 gün 50 dakika 47 saniye havada kaldı. Tam 12.200 mil de yol katetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dry Lake'ten kalktı. Bu hava aracının atışı bir kamyonetin arkasına konuyor. Kamyonet hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. Belirli bir süreti yakaladıktan sonra o lençerden fırlayarak uçmaya başlıyor ve arkasından yavaş yavaş irtifa alıyor bu arada gizli bir motor projesi üzerinde çalışılıyor çok fazla detayları da internette yok 4 silindirli JP8 olarak adlandırılan askeri yakıtla çalışan bildiğimiz fosil yakıtla çalışan bir motor kullanıyor vanilya bu hava aracının sadece 12 metre kanat açıklığı var 100 libre yani 45 kilogram yük taşıyor ve 15.000 fitte de, de uçabiliyor Peki vanilyanın özelliğine 15.000 fit çok yüksek bir irtifa değil bu irtifada çok gelişmiş Optik aletleriyle sensörleriyle ile bölgelerin taranmasını sağlıyor yani bir e, Örneğin ortalama insansız hava araçları yüküne göre özelliklerine göre 12 ile 24 saat görev yapılacak şekilde tasarlanmış. Yani bakıyorsunuz işte Vanilya'da 45 kilogram ağırlığındaki kamerasıyla, sensörleriyle hava aracı tam 8 gün havada kalabiliyor. Yani bir İHA'ya göre 8 kat daha fazla havada yani sizin normalde ihtiyacınız olan çok sayıda İHA yerine tek bir sistemle çok uzun süre havada kalarak geniş bir bölgeyi tanıyorsunuz ve buradan alacağınız verileri paylaşıyorsunuz. Bir de uçuş irtifası çok yüksek değil. 15.000 fit yani yaklaşık 5000 metre civarında bu irtifada orta irtifada uçarak çok fazla işte hava koşullarından belki biraz etkilenebilir işte buzlanma şudur budur ama burada 8 gün uçabilmek bu kadar yüksek bir teknoloji için oldukça ilginç bir rakam olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Amerikalılar bu hafif sistemleri daha da geliştirmenin peşinde biraz daha hafifledip daha yüksek irtifada günlerce uçacak İHA sistemleri peşinde herkes koşuyor bu da önemli bir konu. Bir başka önemli gelişme ise Avrupalı havacılık devi Airbus'un askeri kanadını yaptığı ZEFIR. Zephyr çok böyle bir basit model uçak gibi gözüküyor. İnanılmaz geniş kanat açıklığı var. 28 metre kanat açıklığına sahip ve maksimum kalkış ağırlığı sadece 75 kilogram. Yani 75 kilogram içinde de 5 kilogramlık yük taşıyabiliyor. Görev için yük taşıyabiliyor. Bunlar kamera olabilir, sensör olabilir, çok farklı sistemler olabilir ve Zephyr atmosferin sınırlarını zorluyor. En son yapılan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki denemelerde zefir tam 76.100 fit irtifaya yani metre olarak çevirsek 23.915 metreye yükseldi. Burada amaç uydu gibi çok uzun süre havada kalarak çok yüksek irtifadan bölgeleri geniş anlamda kontrol edebilmek. Bazen bu zefir gibi sistemlere örneğin CSM antenlerinin yüklenmesi planlanıyor. Bölgeye internet, telefon konuşması sağlaması gibi projeler var. Yani uzaya uydu göndermek yerine belirli alanları bir İHA sistemiyle sürekli kontrol altında tutmak, ister sivil, ister askeri amaçlı kullanılması hedefleniyor. Uzaya yolladığınız bir uydu bir yörüngede dolaşırken aynı noktaya gelebilmesi zaman alabiliyor veya çok fazla hareket ettirebilemiyorsunuz. Ama bu tür işte 78 bin gibi normal yolcu uçaklarının, ishiyetlerinin çıkamayacakları irtifalarda, hava trafiğe de yok. Buralarda uçabilecek bu tür insansız hava araçları dünyadaki hem askeri hem sivil anlamda yeni bir sayfa açacak gibi duruyor. Hazırladığım videolarda hep sizlere işte Türkiye'deki İHA sistemleri, geliştirdiğimiz ihracat başarıları, nereye gidiyor, ne yapıyor bunlarla ilgili bilgi veriyoruz ama dünyada da işte böyle bir taraftan bir başarısızlık hikayesi, bir taraftan rekor kıran iki İHA var. Türkiye'de de bu konular hakkında çok fazla çalışmalar yapılmaya çalışılıyor ama biraz daha gözlerimizi açmamız, biraz daha vizyonun gelişlemesi ve Farklı farklı İHA sistemleri üzerinde çalışmak gerekiyor. Çok hafif, çok yüksek irtifaya çıkan veya alçaktan uçan ama günlerce havada kalan İHA sistemleri neden genç Türk şirketleri tarafından yapılmasın bu soruyu sormak gerekiyor. İnsansız dediğimiz zaman sistemleri sadece havayla da sınırlamamak gerekiyor. İşte ikalar, insansız kara araçları, boy boy farklı farklı sistemler ortaya çıkıyor. Şimdi bir taraftan bakıyoruz İnsansız deniz araçları, bunlar da havacılığın, havacılıktan sonra denizcilik alanında da yeni yeni sayfalar açıyor. Bu alanda bol bol çalışma yapmak gerekiyor. Farklı bakışları, farklı yaklaşımları hayata geçirmek gerekiyor. Ben eminim ki gerekli teknoloji, yazılım olsun, komuta kontrolü olsun veya mühimmatlıysa mühimmat sistemleri olsun Türkiye'de var. Önemli olan sadece düşünmek ve biraz daha gözlerimizi açarak hayal etmek çünkü bu pazarlara da İHA'lardan sonra girebilirsek ben Türkiye'nin e, önemli bir teknolojiyi uzun yıllar çalışarak elinde tutacağına inanıyorum. Kanalımız her zamanki gibi sizin ilginizi bekliyor. 240 bin aboneye çok az kaldı. Hadi şunu yıl sonuna kadar 250 bin abone yapalım. Kanalımız daha da büyüsün. Sizlerden eğer mümkünse ekonomik kriz var biliyorum ama... Katıl tuşuyla bizlere daha fazla destek verebilirsiniz. Ben bu katıl tuşundan gelenleri kanala yatırımlarda kullanıyorum. Yeni sistemler, kameralar veya önümüzdeki günlerde seyahatler başlayacak buralara doğru odaklanıp size farklı konuları yerinden ulaştırmayı hedefliyorum. Katıl tuşuyla da veya yapacağınız bağışlarla da kanalımıza destek verebilirsiniz. Yazılı haberleri takip etmek isterseniz tolgozbek.com sistemimiz sizden. Ilgi bekliyor. Yeni yeni haberleri orada da yazılı olarak paylaşıyorum. Son dakika haberlerini oralardan da ulaşabilmeniz mümkün. Bizleri ayrıca sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Her zaman söylüyorum Telegram kanalında da son dakika böyle anlık birer cümle linklerle gelişmeleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.